Allahummsallii ve sallim ve barik ala seyidina Muhammedin ve ala alihi azze in'amillahi ve iftali. Auzu billahi min ı Medine'nin 10. cüzünün 2. kısmındayız. Hiç şüphesiz o ilahinin kelime olarak kullanılmış nur kelimesinden harfi vav ortadan kalkıp araya elif harfi hasıl olunca Ra'nın estesiyle nar, nari, Ateş ibaresi ortaya çıkar. Öyleyse Ateş nurun en düşük gücüdür. Evet dumansız bir ateşten bahsedilerek yaratılmış olan cin ve şeytanın nurun en düşük halkası olduğunu unutmamak gerekir. Belki de şeytanın insanı karşı çıkışındaki en büyük nefreti buradan gelir. Zira Allah-u Zülcelal'in insanı nuru ilahiden hasıl olan nuru Muhammedi'nin tecellisiyle yarattığı her şeyde büyük bir kesbiyet vakfettiği şeytan ve cinler ve onların civarındaki madde aleminin dışında insana nuru ilahi ile tecelli etmiştir. Nur-u ile bu tecellinin yansıması meydana gelmiştir. Böylece ateş yani ışığın en düşük halinden bahsediyoruz. Bugünkü insanlar ise en çok ateşten, yanmaktan korkuyorlar. Halbuki bu hakikat bizlere şunu gösteriyor. İnsan korktuğu şu cehennem aslında gidilmesi en zor olan yerdir. Şu cehennem nar'dır. Yani nurun en düşük halidir. Yani cehennem Allahu Zülcelal'in yarattıkları arasındaki en zayıf halkadır. Ama nefse emmaresine düşmüş olan insanoğlu ne yazık ki o en zayıf halkaya tutunmak ister. Güçlü bir mekanizmanın içerisinde en yükseğe doğru elini uzatmak isteyen insanoğlunun aklı iken nefis onu en aşağıdaki halkaya tutundurmak ister. Ve insan o halkaya tutunduğu anda eli yanar, çekmesi beklenir. Öyle ya Çocuklarımızın bile sobaya yaklaşırken cız, uf olursun, elin yanar dediğinizi hepimiz şahit olmuşuzdur. Bugünlerde evlerimizde yok ama ateş çocuğun korkması gerekendir. Ne enteresandır, çocuk büyür gelişir, gittikçe ateşi tutmaya devam eder. Çünkü artık etrafında gördüğün cisimlerin içerisinde ateşvari olan nurun en düşük haline meylettiğinin farkında değildir. Aslında bunun sebebi nuru ilahiyle tanışmamış olmasından gerekir. Çünkü Allah'ın zülcelalinin nurunun en üst katmanının farkında olan, en güzeli görmüş olan bir insan nasıl olur da en düşüğünü tutup ondan zevk almayı isteyebilir? İşte o zevki insanı duy edense neden mutlu olmayayım ki anlamıyla ifade edilir. Olsaki ateş öyledir ki hem göstermez hem de gizlemez. Her şeyi açığa çıkarandır. Bir anda bir şey yakar, içindekine ulaşmak isterken içindekinden doğdu verirsiniz. Öyle ya bazen kapalı bir şeyi açmak için kullanmaya kalkılır mı hiç ateş? Ama insan farkında olmadan böyle kullanıyor bugünlerde ateşi. Evet, düşüklüğe düçar olmanın sonucunda ateşe mecbur kalış nuru ilahiden uzaklaşmayla mümkündür. Ve bu imkan ancak cehenneme karşılık gelebilir. Allahu Zülcelal en azdan en çoğunu yaratabilecek olan o muhteşem tabiri caizse tırnak içinde kabiliyet-i neyle gösterecek? Elbette belli bir skalanın içerisinde. O zaman bunun en altında olan cehennemi insanın seçiyor oluşu kendine ait olan düşüklüğe düçar oluşuyla ilgilidir hep aşağılardan ifadelendirilmiş olan bel altına dokunuşlarla ifadelendirilebilecek bu özelliklerin yolunun ateşe çıkar olması göğüslerde var olan nurun imtihan nurun hakikatinden uzaklaşmayla karşımıza çıkar. Elbette buna yaklaşabilmek için esas olan yine nuru Muhammedidir. Öyleyse şeytan nuru Muhammedinin karşısında bile sayılamaz. Yani küfür erbabının Müslümanlara karşılık bir kıyas kabul edilememesinin sebebi de budur. Çünkü ehli var, nuru göremeyen, görmek de istemeyen, duymayan sağır olandır. Öyleyse nuru ilahinin sesine karşılık başka sesleri kabul etmiş olan insanların kendi vicdanlarında yanmış olan ateş çoktan cehennemi başlatmıştır. Öyleyse insan daha cehenneme gitmeden Zaten kendi vücudunda cehennemi yaşayandır. Cennete gitmeden kendi cennetine hasıl olma yolculuğundadır. O yolda olmanın hali ise narından ziyade nurunda var olan hakikat ve hikmettedir. Haftaya tekrardan görüşmek dileğiyle. Kalın sağlıcakla.